Cebe atmaktan Cebe atıncada Keçmekten Yapıcam Güzel bir şey istedim Önce geldim Gördüğünüz gibi Neden evet. Böyle yapıcam Evet şimdi burada Görmüyorsunuz ki Hiç geçtim Ayrıca bir şey var Ayrıca bir şey var 是沒事沒事 Derken sekiz oldu Derken sekiz oldu gerize kaldı Dokuz, on Şimdi on bir olursa Olmadı Kobi Horgett! Ben kere 4 dururum Bir de 14 sen Ana 14 Arkadaşlar benim gördüğüm 14 Ne oluyor? 18 bu sıkıyorsa bu 14da